alarda turna oldum pare parelerde alarda turna avcı vurdu yere düşürdüm fele avcı vurdu vurdu vurdu yere düşürdün fele aşıkların ateşinde haridim aşıkların ateşinde haridim devre Aşka düşürdüm bozuk düzen tutmaz sazına tele bozuk düzen tutmaz sazına dilim sustu dilsiz etmişsin felek dilim susta susa susta susa, dilsiz etmişsin felek bu dünyanın düzen bilmezitti bu dünyanın düzeni bilmez idi Dünya vura vura öğretti felek Pare pare pare ezmişsin felek Yola çıktım dostumun yanına, yarına Yola çıktım dostumun yanına. yarına Yolda kaldım, yolsuz bıraktım felek Düştüm yola, yola, yola Yolsuz bıraktım felek Ben de kahırlandım, yandım, nar oldum Ben de kahırlandım, yandım, nar oldum Yer dediğim, yarsız bıraktım felek Yürü yiğit yürü yolundan kalma Her yüze güleni dost olur sanma Ölümden korkup da sen geri durma Yiğit'in anına yazılan gelir Yiğit'in anına yazılan gelir